Bakayım neler var. Şimdi burada. Ünal Karaman ses analizi istediler. <gülüyor> Bu hafta benden Ünal Karaman ses analizi istediler. Ünal Karaman'ı çok seviyorum ama nereden istediler biliyor musunuz? Dur şu Twitter'da bulayım da ne güldüm ya. Şimdi <gülüyor> Dur şimdi Twitter'dan bulup açacağım size. Tam şey yapıyorum. Ne yapıyorum? Dur bir saniye. Öff, açıl Twitter. Açıl. Açılsam açıl susam hmm. açıl. Ne bakayım Twitter'dan. <gülüyor> Hafta içi bir baktım abi. Twitter'dan bir tane mesaj gelmiş. Ee, şey, neredeydi? Bildirimlerde mi bulacağız? Dur. Ha, şurada, şurada, şurada. <gülüyor> mesaj şu. Diyor ki benim bir tane videom bulmuş abi, abi. Abi ne güldünüz. Bazı şey vardı ya, bazı futbolcular vardı. Evet. Eskiden Ünal Karaman vardı Trabzonspor'un. Ne alaka diyeceksiniz ama iki ayağını da iyi kullanırdı. Hem sağ hem sol. Bu sayede her pozisyonda şu taraftırdı. Evet. Gibi. Serdap Ernav'da öyle. Çok iyi bir golcü gibi. <gülüyor> Şimdi bu yoruma <gülüyor> diyor ki, Ünal Karaman ölürüm Türkiye'm sesine bekliyoruz. <gülüyor> Harika, çok hoşuma gitti. Bir tane daha vardı bununla ilgili. O kadar güldüm ki bir sabah böyle kalktığımda. Ne diyordu? E, Ayy dur, bulabileceğim mi acaba onu ya? Onu bulabileceğim bilmiyorum. Neyse, çok çok eğlendim onu. Hmm. <gülüyor> Ama bunun başka bir şeyin. Ha, artık futboldan biraz uzaklaşıp sanata yönelmeliyim diye düşünürken karşıma çıkan videoya bak. Ah be hocam. <gülüyor> Her pozisyonu... <gülüyor> Allah'ım ya. Hayır, bazı şey vardır, ya, bazı futbolcular vardır. Eskiden Ural evet. Karaman vardı, futbol Ne alakası diyeceksiniz ama iki ayağını da iyi kullanır. Evet. Hem sağ hem sol. Yani Ural Karaman'ın İngiltere deplasmanında Türkiye İngiltere Türkiye maçında bir şutu vardır. Ya inanılmaz ya. Ünal Karaman İngiltere yazayım bak ya. <gülüyor> İngiltere yazıyorum bak ne çıkıyor direk. <gülüyor> Tabi, bir vuruyor, çataldan dönüyor top ama efsanedir bu yani Düşünün sesini kısayım, kesin, tehlif çakarlar. Bak şimdi. Alıyor Ünal Karavan. Feyyaz. Feyyaz. Şimdi bir bırakıyor bak, Ünal Karavan alıyor. Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, Top direkten duruyor. Ya İngiltere'ye karşı tek gol atma şansımızı burada kaybediyoruz. Ama efsane ya, şu şu var ya. <gülüyor> bunu o kadar iyi bilir ki yani yıllarca her arkadaşımla bunu konuştuk ya. Yani. Hatırlıyor musun abi? O şutunu hatırlıyor musun? Çat diye doksana. Gerçi kaleci de dokunmuş. Ünal Karaman ses analizi. Ölürüm Türkiye. Hiç fena değil valla. Temiz. Bariton ses Ölürüm, Türkiye'm Ölürüm, Türkiye'm. Ölürüm, Türkiye'm. Ölürüm, Türkiye'm Şimdi bunun bir finalinde Hey hey hey hey Hey Var mı bakalım geliyor Ha o finalde pes Ha hey Ölürüm, Final hey, hey, hey, hey, hey. Süper abi o O çile çekmiş Evet çok keyifli Gerçekten <gülüyor> Daha önce bir kaydın daha attılar hatta da Ama da şey yapmak isterim Hangi kayıt olduğunu bilmiyorum Bir tane daha Ünal Karamo'nun söylediği Türküler falan bak, Bunu da gönderdiler bak eski maçlardı ya Mihriban Ayrılıktan Zor belleme Ölümü Bayağı genç kimleri Görmeyince Sezilmiyor Mihriban Tize çıkan o değil. Kim bu tize çıkan ya? Eskiden böyleydi ama yani spor magazinleri de böyleydi. Baya türküler falan söyleniyordu. Ocağında başlar da Mehmetçik'ler unutulur mu? Şunu söyleyeceğim Mehmetçik. O konuşmuştu kendi dilince. Hücum bir, bir ses duydum ilk önce. Neyse, Ünal, Ünal Karaman fanlarının hepsine sevgi selamlar, gerçekten bu hafta Twitter'da beni çok eğlendirdiler, çok mutlu oldum onları görünce. Ünal Karaman'a da sevgi selamlar olsun. Gerçekten bir zamanlar efsane yani hakikaten. Peki.